Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır e, bayan montu veya bayan kutu e, ben tanıtmamıştım. E, çünkü çok fazla hani, yorum yoktu. E, bayanlardan da yorum yoktu. Birkaç tane bayan arkadaş e, bu e, yorumları yaptıktan sonra ben de mont ve pantolon isteklerine cevap vereyim dedim. Özellikle e, bir arkadaşımız, Elif diye bir arkadaşımız, kadın sürücüler için mont, pantolon önerisi yapabilir misiniz? 2500 lira civarı demiş. Şu sıralarda biz indirimdeyiz zaten. İndirimlerimizi kaçırmamak için mağazaya da uğrayabilirsiniz. İnternet sitesinden de alışveriş yapabilirsiniz. Benim önereceğim iki tane mont var. Bence sürüş için gerçekten çok ideal. Bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Beyaz olan bu tarafımda duran. Revit'in Airway modeli. Ladies yazıyor zaten üstünde. Gerçekten tamamen yazlık bir model. Ve bu Hani sürüş açısından e, hem e, bayan kesimi olduğu için de gerçekten güzel mod. En azından boynu e, çift kademeli ayarlanabiliyor. İç tarafı tamamen file dokudan e, yapılmış. E, hem dirseklerinde hem omuzlarında koruma var. Bir sırt koruması yok. Bu sırt korumasını ekstra almanız gerekiyor. Revit bunu sırt koruması ile beraber göndermiyor. Kollarını da ayarlayabiliyorsunuz. Şurada çıtçıtlar var. Bilekleri de böyle cırt cırtlı şekilde yapılmış ve bir ek var. İç tarafında herhangi bir astar yok fakat iç cebi var. Bunu alabilirsiniz. Arkadan da görünüşü şöyle diyebilirim. Bu kullanılabilir. Belinde de cırt cırtları var tekrar belinize oturtmanız için. Bence bu ideal bir mont. Eğer ki hani bayan renklerini seviyorsanız, pembeli renklerini seviyorsanız onlar da var. Onlar da yani şu anda gösteremeyeceğim ama onlar da e, bayan renklerinin olabileceği diğer montlu Yani bu montun mesela pembeli olanı da var e, Veya işte pembe çizgili olanı da var Diğer montun da pembeli çizgilisi var Bu da e, Revit'in Voltyak Bu da siyah ve bayan bir mont e, Bu da hani üç mevsim giyilebilir Hani o yazlıktı bu üç mevsim giyilebilir e, İç tarafında bir tane astarı var Astarı çıkartılabiliyor Şunu açayım tamamen Şu şekilde aşağıya kadar açtım. İçindeki astarı görüyorsunuz zaten. Bu astarı e, isterseniz çıkartabiliyorsunuz. İç tarafında fermuarlı şekilde yapılmış cepleri var. Yine bunda da kol ayarlaması var. Bu kol ayarlaması gerçekten önemli. Çünkü hem e, buradaki korumanın iyi oturmasını sağlıyor. Ve e, çıt çıtlı şekilde, iki kademeli şekilde yapılmış. Yine cırt çırtlı bir tane bileği var. Boynu da şöyle kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ee, önden fermuarlı, yanında iki civ var, belinde sıkıştırma tokası var, tekrar belinde de cırt cırt var, ee, tabii ki o, omuz ve dirsek korumaları var, bunu kullanabilirsiniz, ee, umarım yararlı olmuştur, bir de tabii ki e, yine bayanlar için yapılmış Tej90'ın Pirate e, kotunu önerebilirim, bu Pirate kotunu da Kevlar diye öneriyorum, Kevlar bir kısım var, iç e, kısmında kalça koruması var, şu şekilde iki tane. Ve tabii ki disk korumaları var. Bu disk korumaları da gerçekten hani vurunca sertleşen koruma tipinde yapmışlar. Bayanlar için önerebileceğim şeyler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hani farklı sürüş modelleri için farklı şeyler önerebilirim. Mesela siz Enduro sürücüsünüzdür. Enduro veya işte komitur veya Scooter sürücüsünüzdür. Ona göre biraz daha uzun mont önerebilirim. tek 90 ve Revit Volt yakı önerebilirim. Bu da Pirate modeliydi. Bunlar benim önerilerim. Ee, umarım yardımcı olabilmişimdir Elif. İyi sürüşler.